Merhaba arkadaşlar Bugün General Mobil Etap 5. Bunun Google Play yok ya da nasıl desem Google Play yok oyun yüklenemiyor. Onun için çözüm bulduk arkadaşlar. Öncelikle root atı atmadık yani onun bir şöyle gösterelim. Rootsuz yapıyoruz bütün işlemlerimizi şu önceki hileleri unutun eba market hilesini unutun çünkü onlar artık geçersiz yöntemimize geçmemiz için tabiki bilgisayara da ihtiyacımız olacak arkadaşlar size dosya vereceğim açıklamada birazdan bilgisayara geçeceğiz öncelikle tabletimizi kapatalım arkadaşlar tableti kapatıyoruz evet tablet kapandı ve artık buradan bilgisayara geçme zamanı geldi Evet arkadaşlar. Buradan ise gördüğünüz üzere burada 3, 4, 5 tane dosya var. Bu dosyaların hepsini indireceksiniz arkadaşlar. Ben linkte vereceğim. Evet. Bunların hepsini vereceğiz. Arkadaşlar şöyle yapacağız ilk önce. mtk usb driver. Yes, driver. Bunu ilk önce sağ tıklayıp winrar, klasöre çıkart diyoruz arkadaşlar ve klasöre Çıkıyor şurada görmüş olduğunuz gibi çıkıyor Bunu yüklememiz gerekir yoksa çalışmaz arkadaşlar Şöyle gelip kuruyoruz Direkt Evet Microsoft 32 bit Evet arkadaşlar kuruldu Successful Ondan sonra arkadaşlar SP Flash Tool Onu Winrar'dan çıkartıyoruz arkadaşlar Evet Çıktı ve bunu kuracağız arkadaşlar bunu da şöyle kuruyoruz. Flash Tool. Ona giriyoruz arkadaşlar. Ee, bu ben daha önce kurdum yani direkt Y yeah, bun aynı şey gelecek. Ok deyip geçiyoruz arkadaşlar. Evet. Böyle bir e, ekran geliyor. Böyle bu program geliyor arkadaşlar. Önemli olan program bu arkadaşlar. Ee, şöyle diyeyim. Dolant Agent da buraya gelip arkadaşlar. Zaten her şey hazır oluyor. MTK Alan 10 Da Bin. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Sonra skater loading arkadaşlar. Buna gelip en alttaki mt6592 android skater buna tıklıyoruz. Ve arkadaşlar buradaki tikleri hızlıca kaldırıyoruz arkadaşlar. Kaldıramıyorum. <gülüyor> evet kaldırdım. Şunu da kaldıralım. Ve sadece recovery arkadaşlar. Bunu seçiyoruz. Evet burada yapacağımız işlem önemli. Şu boş şu boş yere tıklıyoruz arkadaşlar. Recovery'deki ve size verdiğim dosyalardan Recovery imajı yani şu ISO dosyası arkadaşlar. TVR Recovery. Ona tıklıyoruz arkadaşlar. Yani demek istediğim arkadaşlar şu az önce yaptığımız işlem şuydu. Onu yaptıktan sonra arkadaşlar Optinius'ten bu tiki kaldırıyoruz. Tiki kaldırdıktan sonra işlemimiz tamamlanıyor. Burada bir telef tablete geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada şöyle yakınlaştıralım. Dovland'a basıyoruz arkadaşlar. Dovland'a bastıktan sonra USB'mizi takıyoruz hemen şöyle. Eee takalım. Takamadım. <gülüyor> Şöyle biraz çabuk olmamız lazım ama <gülüyor> taktım arkadaşlar. Ee, evet. Gördüğünüz gibi algıladı. Hatta kırmızı geldi. Ve ok e, işaretini verdi arkadaşlar. Artık buna çarpı diyerek tekrardan e, tablete geçiyoruz arkadaşlar. E, artık Bilgisayarın yüzde yetmişlik bir bölümü tamamlandı. Ee, şöyle diyorum. Artık USB'yi çıkartabiliriz. Şöyle hemen çıkartalım. Çıkarttık. Burada yapmamız gereken işlem arkadaşlar ses e, pardon ses açma tuşuyla e, power tuşuna yani ekran açıp kapama tuşuna birlikte basacağız. E, recovery gelene kadar şöyle yapalım. E, şöyle size göstereyim bir saniye arkadaşlar evet şöyle ses açma ve güç tuşu ekran gelene kadar elimizi güç tuşundan çekmiyoruz arkadaşlar evet ekran geldikten sonra elimizi güç tuşundan çekebiliriz ve elim hala ses açma tuşunda arkadaşlar elim ses açma tuşunda devam edecek Evet, ses açma tuşuna hala basılı tutuyoruz. Gelmesi gerekiyor artık. Evet, gördüğünüz gibi yeni sistemimiz, yeni recovery sistemimiz geliyor. İlk önce burada Advantage'e giriyoruz. Oradan e, ABD Sida Loat, oraya giriyoruz ve e, buradaki... E, Vi to Start yani burada bilgisayara bağlayacağız arkadaşlar e, tabletimizi şöyle hemen e, takayım arkadaşlar artık yardımcı eleman almanın zamanı geldi PC'ye. Evet gelmesi gerekiyor. Evet arkadaşlar bundan sonraki bilgisayar işlemine devam edeceğiz. Arkadaşlar Buradan Etap 5 geldi arkadaşlar. Az önce yaptığımız tablet işleminde Etap 5 geliyor. Etap 5'e tıklıyoruz arkadaşlar. İnternom Yani giriyoruz. Direkt arkadaşlar Şuradaki iki uygulamayı Şöyle göstereyim. Etap 5 Crack Keybester Türkiye Türkiye'yi ve onu Ve Grabs modüller mini bu ikisini sadece bu ikisini şöyle direkt tutup sürüklüyoruz. Ve e, tamamlanmasını bekliyoruz arkadaşlar. E, bunu yapacağımız sırada internete gerek yok arkadaşlar. Sadece bu verdiğim dosyaları indirin yeterli ve e, yükleme tamamlanıyor arkadaşlar. Burada arkadaşlar cancel diyoruz. Buradan e, çıkıyoruz. E, buradaki home e, yani ev işaretine geliyoruz. Buradan instala. Tıklıyoruz arkadaşlar ve gördüğünüz az önce attığımız iki tane dosya var ve onlara şöyle teker teker basıyoruz. İlk önce etap 5, crack, buy, onu gelip burada sizleto konfinim e, flash diyor. Bunu böyle çekiyoruz arkadaşlar. Çekmedi bir daha çekelim. Çekti. Sonra tamamlandı diyor. Successful. Buradan tekrardan home'a dönüyoruz arkadaşlar ve install'a tekrardan giriyoruz. Burada e, gaps modüller mini bu sefer bunu yapıyoruz arkadaşlar bunu çekiyoruz ve işlemimiz bitti sayılır arkadaşlar evet işlem tamamlanı şimdi report sstem yes, diyor arkadaşlar şimdi en önemli kısım bu burada eğer ki bunu çekersek rota atar arkadaşlar don't not install dersek rota atmadan devam eder Arkadaşlar kesinlikle önermiyoruz. Root atmadan devam ediyoruz arkadaşlar. Root atarsanız başınız belaya girer. Andonot install dedikten sonra başınız belaya girmez arkadaşlar. Sıkıntı çekmezsiniz. Ben de çekmedim zaten. Evet arkadaşlar. Yani artık USB çıkartabiliriz zaten. Bir işimiz kalmadı yani. Daha önceden de çıkartabilirdik. Evet, General Mobile. Artık ya yani bunu yapmamızın amacı aslında bir haksızlık gibi bir şey. Etap 4'te neden var? Etap 5'te neden yok? Yani amacımız aslında bu. Yani başka bir şey değil. Evet, uygulamayı uygulamayla optimize ediyor diyor ve yeni yeni sürümüne geç. Arkadaşlar veri kaybı yaşamıyorsunuz. Yani içinde müzik Fotoğraf zaten etap 5'tir bir şey yapmışlar ki bilgisayara bağlayamıyorduk. Bluetooth var açılmıyordu ama açabiliyorduk. Biz onun bir yöntemi vardı arkadaşlar. Ee, yapamıyorduk. Hani, güçlüklerle müzik indirip fotoğraf yükleyebiliyorduk. Evet geldim. Burada e, desenimizi çiziyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi burada soruyor hangi başlatıcı türümünü seçersiniz. Launcher 3 deyip her zaman deyin arkadaşlar. Ve geliyor. Evet. İşte büyükten en büyük an arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Google Play geldi. Şöyle hemen ayarlara girelim. Hızlıca. Evet. Ayarlarda kablosuz ve bluetooth geliyor. Ana ekran seçimi var. Uygulamalar var. Önemli olan şu güvenlik kısmına girelim arkadaşlar. Ve bilinmeyen kaynakları böyle açabiliyoruz tamam diyoruz evet bilinmeyen kaynaklar açıldı arkadaşlar artık şöyle Bluetooth'a tıkladığımız zaman ayarlarına da girebiliyoruz evet arkadaşlar bir videonun sonuna daha geldik uzun bir süreden sonra bir çekim yapmak zorunda kaldık bu videonun çekme amacım yani çekme amacım bir sonraki videoya aktaracağım yani bu yapılan bir haksızlık yani her öğrenciye eşit davranılması gerekir. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. E, abone olmayı unutmayınız.